Uyuyuk Düray'ın pasım bile yok. Ona göre demem ben beleyim. Yaşı oynayabilirim. Ben böyleyim. Palkarız aç gelmiş. Ama yakışı oynayışım da var. Şimdi oynayacağım. Arkadaşlar benim ya telefonum girer ya da girmez. Siz üzülmeyin diye telefonumu yandırdım, söndürdüm. Videoyu durduruyorum ve girince açacağım. Şimdi arkadaşlar benim telefonumun hadi yok olur ve şimdi giriyorsun. First point for the red team. Arkadaşlar dalmama hakimdi geldi de. Adamı dallayarlar, adam var da güldüler ya. Thank you. Kardeşler. The match is over, and the red team is in the lead. Kill. be careful. We're losing the game. The red team is about to win. Arkadaşlar çok güzel oynadık. 19 leşle çok güzel gittik. Aferin bana. Şimdi de PUBG'de çok güzel 19 leş aldık. Arkadaşlar lütfen like ve abone olur musunuz? Yorumlara yazı yazar mısınız? Şimdi yana takımlı ölüm girelim. Şimdi giriyoruz. Şimdi takımda ölüm başında görelim nesil iş. Bu sefer e, o nesil ha. Kimde arkadaşlar görelim nesil iş yaralıyız. Viktor olabilecek mi? Team match. Let's go. Başlık. Ben neden? The blue team has scored for the first time. What theobjection is, yo?! The Watch out! ya Ne? Ben daha yakında bucada hiç sandı What <laughs> <Dead>. Reloading! <sighs> you know, kora <laughs> na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 The for the red team! Half of the match is over, and the blue team is in the lead! Reloading! Blue team victory! <laughs> Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar, ben yaşşı oynayabilirim, bilirim. Şimdi size bir numara göstereceğim. Ve o parti 2 dolar. Şimdi bir like ve abone olur musunuz? Ve yorumlara, kalp atana... Yazı yazacağım. Ve ona bir ucum var. Ona da bir ucu göndereceğim hesabına. bye bye. Ve aksi videolarıma devam edeceğim. Teşekkürler eder.